mezun olup, üniversiteye girdiğimden beri cebelleştiğim bir sorunum var. O da arkadaş edinmek. Bunu biraz böyle hayatımın dönemlerine göre size biraz anlatmak istiyorum. Şimdi çocukken böyle bir problemim yoktu. Yani çocuksun, dışarı çıkıyorsun, oyun oynamak istiyorsun. Mutlaka başka bir çocuk bulunuyor, bir arkadaşlık kuruluyor. Eğer biraz daha sık görüşebiliyorsanız bir dostluğa dönüşüyor, her neyse. Şimdi benim de böyle bir ortamım vardı ama Liseye geçtiğimde biraz kırılmaya başladı. Çünkü artık yakın arkadaşım, dostum diyebileceğim insanlar kendi lisemde olan insanlar olmuştu. Bu süreçte bittikten sonra bir üniversite sınavı süreci üniversiteye girdi. E doğal olarak herkes bambaşka yerlere dağıldı ve benim lisede işte arkadaşım diyebileceğim insanlarla iletişimim böyle gitgide git git azaldı. Ve lisede görüştüğüm birkaç kişi kaldı. Yani bir şekilde onlarla hala üniversitede görüşmeye başladım. hala daha bir şekilde o insanlar benim hayatımda. Her neyse. Üniversitede de biliyorsunuz ki çok kolay arkadaşlık kurulabilir. Belki de arkadaş edinmenin en güzel yerlerinden biri ama şöyle bir problem vardı ki benim üniversitede edindiğim arkadaş ya da hala görüştüğüm tek bir insan var. O da zaten vloglarımdan görüyorsunuz. E Zehra ona buradan selam gönderiyor. E neden böyle oldu? Çünkü e, okuduğum üniversitenin insan profilini çok e, beğenmiyordum. E, işte, çok yakın hissetmiyordum. Çok o üniversitede okumak istemiyordum gibi gibi gibi gibi sebepler ve daha sonra üniversiteden mezun oldum ve Ankara'ya taşındım. Ankara'ya taşınca kendime dedim ki daha çok arkadaşım olacak, daha kendime yakın insanlar edinebilirim derken bu planım da suya düştü. E çünkü Ankara'ya taşınmamın sebebi iş bulmamdı. E i̇ş hayatında bir arkadaşlık geliştirmek hepsinden çok çok daha zormuş. E çünkü herkes e, bambaşka yerlerden geliyor. Bambaşka kültürlerden işte e, bambaşka hayatlardan herkesin kendine göre problemi var. İşte iş arkadaşlığında normal özel hayatta da göreceğiz arkadaşlar. Çok evrilmiyor. Bütün gün iştesiniz, birini görüyorsunuz ve herkes stresini içeleştirmeye çalışıyor. İş hayat, işten çıkıp özel hayatınızda da o insanı çok görmek ister misiniz bilmiyorum. Ama Elbette ki ee, birkaç tane de olsa iş hayatına tanıştığım ya da arkada tanışıp bir şekilde arkadaşlığımı sürdürdüğüm insanlar oldu, olmakla demiyorum. Ama bunu ben çok dert ettim kendime. Yani dedim ki, yeneceğim bu problemi ya, hani biraz daha arkadaş edinmek istiyorum, biraz daha çevrem olsun istiyorum derken hep bir kitapla karşılaştım. Adı da Dost Kazanma ve insanları Etkileme Sanatı. Ee, bu kitaptan öğrendiğim şeyler de oldu. Yanlış yaptığımı, fark ettiğim yok ya bunu doğru yapıyorum dediğim şeyler de oldu. Şimdi biraz size onlardan bahsetmek istiyorum. Belki sizinle böyle bir probleminiz vardı veya insan ilişkilerinizi bir tık üste taşımak istiyorsunuz ve belki faydalanırsınız. İnsanlarla iletişim kurarken yaptığım bir hata vardı. Aslında ben bu hatayı uzun zamandır fark ediyordum. E, Kitapta bu öneriyle başlıyor ve diyor ki... Ben <gülüyor> de şunu söylemek istiyorum, olumsuz... Yapıcı olmayan ya da çok sert bir üslupla söylenmiş hiçbir eleştiriye kabullenemiyorum. Ve o insanla arama ister istemez bir mesafe veya soğukluk kuruyorum. Peki bunu ben yapıyorsam bir başkası neden bana yapmasın? Yani onu da şöyle fark ettim. Bunu ben çok yapıyordum. Karşımdaki insan beni almış. karşısına oturtmuş ve bana bir şey anlatıyor. Bir hata da olabilir yaptığı güzel bir şey de olabilir her neyse ben onu sürekli eleştiriyorum. Neden onu öyle yaptın, neden bunu böyle yapmadın diyorum, ya onu yargılıyorum. Ee, belki anlattığı şey benim değer yargılarıma veya mantığıma ters düşüyor ama onun sözünü bitirmesine hem bir türlü izin vermiyorum, ya bunu yapmayın. Bunu yapmayın diyorum çünkü ben bunu yapıyordum. <gülüyor> ve fark ediyordum ki artık o insanlar bana bir şeyini anlatmak istemiyor. Ben onlara her bir hayır çıkışımla tamam diyor ve konuyu bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. O insan aramda bir güven ilişkisi kuramıyorum. Önce karşımızdaki bize ne anlatıyorsa anlasın, onu böyle dinlemek, kendisini anlatmak için bir alan açmak gerekiyor ki bir şeyler güzel bir sohbet içinde açıklar kavuşturabilsin. Yani elbette ki hiçbir şekilde eleştirmeyelim ve dinleyelim demiyorum ama öncül eleştiri yapmak veya onu güzel bir tonda söylemek e, sohbeti biraz daha yumuşatabilir veya sohbeti daha çok ilerletebilir. Aslında bu söyledik dedim işte birine konuşurken zaman tanımak, onu yargılamamak çok iyileştirmemek, çok temel iletişim kuralları. Peki bunu yaptık. Karşımızda bizimle sohbet eden insanların bizden hoşlanmasını nasıl sağlayabiliriz derseniz bu da şöyle. Eğer bir insanla ilgileniyorsak veya o insanla ilişkimizin bir arkadaşlığa dönmesini istiyorsak bunun en güzel yolu gerçekten şu. Gülümsemek. Gülümseyin. Gülümsemekten geri kalmayın. En basitinden e, o an modunuz çok bozuk ve gülümsemek istemiyor bile olsanız karşınıza gülümseyen birini görseniz mutlu olursunuz. Veya kötü uyandığınız bir sabahta aynaya baksanız ve kendinize bir gülümseseniz modunuz yükselir. Gülümsemek gerçekten çok güzel bir şey. Gülümseyin karşınızdaki insanlara ve insanları hatırlayın. Yani şundan ben pek hoşlanmıyordum. Eminim siz de öylesiniz. Biriyle tanışmışım ve ne demişim? Merhaba, ben Ezgi. O da bana ismini söylemiş. Daha sonra bir daha karşılaşıyoruz ve bana şey diyor, senin adın neydi? Birer karşılaşmayı bırakın, sohbet ediyorsunuz falan ve sonra diyor ki, ya senin adın neydi? Ben... Bu, bana kendimi çok değersiz hissettiriyor. Eminim size çok değersiz hissettiriyor. O yüzden insanlara gülümseyin ve insanların isimlerini unutmayın. Çünkü insanlar fark edilmek, unutulmamak ve hatırlanmak istiyor. İsim bu kadar önemli mi dersiniz? evet o kadar önemli. Düşünün insanlar öldükten sonra bile isimleri anılsın istiyor. Bir okul yaptırarak olabilir, bir bağış yaptırarak olabilir. Koca koca isimler görüyoruz. Diyoruz ki aha burada böyle biri varmış ve böyle böyle bir şey yapmış. İnsanların isimlerini unutmamaya gayret etmek. Mesela bunu nasıl bir örneklendirebilir derseniz, o da şöyle. Ve alışverişe gittiğimde orada çalışan insanlar oluyor. Veya bir kafede bir kahve aldığınızda. Orada çalışan bir sürü insan var ve o insanlar her gün bir sürü, bir sürü, bir sürü insanla muhtap oluyor. Onlara merhaba demek. işte yakalıklarından, isimlerini söylüyor. İşte alın, merhaba, işte Ahmet Bey merhaba diye. Veya e, işlem bittiğinde bir alışveriş yaptığında iyi günler, hoşça kal demek. Ve bunu gülümseyerek içtenlikle yapmak. E, o alışveriş deneyimini biraz daha farklılaştırıyor. Ben bunu kitabı okuduktan sonra denemeye başladım ve Gerçekten öyle olduğunu gördüm. Siz de bir deneyin. İnsanlar işlerinde gülümseyin. Onların isimlerini söyleyin ve kibar olun. O zaman o alışverişin e, bambaşka bir şey evrildiğini göreceksiniz. Çünkü oradaki insanlar da orada, evet para kazanmak için orada ama fark edilmek e, kibar davranıldığını görmek gülümsediğini görmek emin olun günlerini biraz daha değiştiriyor. Ha, bunu yapıp karşılığını alamadığım e, şeyler de oluyor. İşte bir ee, kasiyere mesela <gülüyor> Gittiniz ve işte bir şeyler tuttunuz Bu çok şey yapıyor, soğuk varlıyor E tabii, bu her kurma illa işe yarayacak ve mükemmel ilişkiler kuracağız işte o anımız güzel ilişkiler işini bulunacak değil Her şey herkeste uymayabilir Eğer karşımızdaki bir insan içten ilgilenmek istiyorsak Bunun bir taktiği daha var, o da şu Size bunu gene kendi yaşadığım, son zamanlarda yaşadığım bir örnekten bahsetmek istiyorum. İşte e, son Bodrum'u izlediyseniz, orada görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz de lütfen izleyin, şuraları link <gülüyor> bırakıyorum. E, orada e, Hüseyin amcayla çalıştım ve kendisi bir denizci, gemilere veya kendilere gerçekten çok büyük ilgisi var ve bu konuda gerçekten iyi bir bilgisi de var. Onunla böyle sublet etmeye başladık. Bana anlatıyor Hüseyin. Işte, e, iş hayatını anlatıyor, normal hayatını anlatıyor, gemileri anlatıyor falan derken hep sohbet açtım. Dedim ki, ya ben de aslında hep derdim böyle küçük bir yatımız olsa, küçük bir gemimiz olsa falan hani. Böyle bir sohbet yaparken konu konuyu açtı Ben ona sorular sordum, bana anlattı. Ben sorular sordum, anlattım derken, derken, derken beni küçük bir gezintiye çıkardı. İşte yat limanına gittik, neye gittik, daha çok daha özel bilgiler anlattı bu konu hakkında. Ve sonra bana ne dedi <gülüyor> biliyor musunuz? Ben dedi ki sen çok iyi bir konuşmacısın. Aslında inanın o konuşmada ben hiç konuşmadım bile. Sadece soru sordum ve o <gülüyor> bana anlattı. Yani karşınızdaki insanın ilgi alanlarıyla konuşmak ona fırsat vermek kendisini daha yakın hissettirir. Bunu bunu gerçekten de yani hep ben ben ben anlatan insanlardan da size rahatsız olursunuz. Yani tabi insan ilişki kurmak hep böyle tatlış şeylerle gitmiyor. Hep konuştuğumuzda gülümseyemiyoruz, işte hep iyi bir anlamızda olmuyoruz. Ya da bir insanla konuşurken çok sinirleniyoruz. Çünkü kendimizi bir tartışmanın ortasında buluyoruz. İşte benim kitapta öğrendiğim en büyük şeylerden biri bu tartışmak olsun. Çünkü ben böyle biraz cadaloz, biraz cazgır bir insanım bu konularda. Ve kitap şunu söylüyor. Neden bunu söylüyor? Ben de anlamadım. Ne demek tartışmadan kaçınmak? Elbette ki tartışacağız, kendimizi savunacağız ve haklı çıkacağız. Aslında öyle değil. Yani biraz geçmiş tartışmalarınızı bir zihninizde canlandıran keza ben de öyle yaptım. Yani benim bir fikrim var, savunuyorum. Karşımda bana onun tersiyle bir savunma geliyor. Ben inatlaştıkça karşımdaki de inatlaşıyor. Ben baskın çıkmaya çalıştıkça karşımdaki de baskın çıkmaya çalışıyor. Ve ne oluyor? Ya İlişkimiz biraz sedeleniyor ya da kimse o tartışmadan haklı çıkmıyor. Ya herkes haklı çıkmaya çalışıyor değil mi? Benim gibi cadoluz ve cazgır olmadan. <gülüyor> e, sakin bir ses tonuyla kendi fikrimizi anlatmak, karşımızdaki insanın da kendi fikrini anlatmasına izin vermek ve her iki fikirde de ortak noktaları bulup ortak noktaları ortaya çıkarmak. Ne kadar çok ortak payda çıkartırsak o tartışma, alevli tartışma ve bir aydan sonra belki tatlı bir konuşmaya dönebilir. Bu söylediklerimi özel hayatınızda aslında çok rahat uygulayabilirsiniz ama iş hayatı özel hayattan daha zor. Özellikle bir işverensiniz, müdürseniz, yöneticiyseniz yani insanlarla daha çok iletişimde buldunuz ve insanlara ee, hani emir vermeniz gereken bir pozisyondaysanız bunlar daha zor veya böyle bir pozisyonu arzuluyorsanız yani elbette ki o şey emirle yani verilmesi hoş değil al şu raporu yaz demek hoş değil genelde ne diyoruz bu raporu yazar mısınız? yazar mısın? diyoruz değil mi? aslında bu bile bir emir evet bir kibarlık bu ortada ama bir emir ee, bunları nasıl yaptırabiliriz karşınızdaki insana? buna en güzel örnek gene en güzel en başarılı liderlerden vermek istiyorum. O da Mustafa Kemal Atatürk. Ne demiş? Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır. Yani öyle midir, değil midir orası tartışılır. Şimdi hiç onun şeyine burada girmeyeceğim. Ama bize bir özellik afdetti. Hep o süreç boyunca bize işte sporcuları övdü, çok kadının yüceltti falan filan ve dedik ki şöylesiniz, böylesiniz ve biz de ve bunları korumak için bir lider vardı karşımıza çünkü. onla sıkı sıkı tutunduk. Evet ya biz böyleyiz aslında dedik. Bunu siz de yapabilirsiniz. Karşınızdaki bir çalışanınıza hangi konularda iyi olduğunu, hangi özelliklerini beğendiğinizi Beğendiğiniz özelliğinden dolayı onun bu iş yapmasını uygun gördüğünüzü tatlı dilini anlatırsanız o insan da biraz daha yelkenleri suya indirebilir. Ama elbette ki iş hayatı doğrular ve yanlışlarla ve hatalarla doludur. Karşınızdaki insan hata yapabilir ve hata yaptığında ona bağırıp çağırmak ya da hatasının yüzüne vurmak en doğru yol değil. En güzeli gene alıp karşınıza bir sohbet başlatmak ve hatayı biraz daha dolandırarak hani böyle tatlı tatlı e, söylemekte yatıyor. Ve en önemlisi eğer biz de bu konuda hata yapan bir insansak kendi hatalarımızdan yola çıkmamız gerekiyor. Veya belki de o kişinin hata yapmasının sebebi bizizdir. Bizim de bununla ilgili biliyorsunuz ki çok güzel bir sözümüz var. İğneyi kendine çoğandası başkasına batır. Önce kendi hatalarımızla yüzleşmemiz gerekiyor, bunun sorumluluklarını almamız gerekiyor ki Karşımızdaki insan da kendi sorumluluğunu alabilsin, kendi hatasını sıklanabilsin. Çalışanla ilişki neden önemli derseniz, kendimden gene örnek vereceğim. İlk çalıştığım yer biraz böyle sıkıntılı bir yerdi. O işten çıktım ettim derken ben bir süre baristalık yaptım. Baristalık daha çok hatta birebir insanla ilişkiniz olduk. Yani müşteriler geliyor, beraber çalıştığınız insanları var, işverenleriniz var ve sürekli bir iletişim halindesiniz. Yani İş arkadaşlarım ve genel müşteri profil açısından biraz şanslıydım. Ama biliyorsunuz ki çok görücü Ama bazı müşterilerim gelip de halimi hatırımı sorardı. Mutlu olurdum. Veya e, onlara bir şeylerden bahsetmişimdir. İşte, sonra gelip derler ki Aa, o iş ne oldu diye sorarlar. Ne olur ben ise hissederim ve o, insanları, o, insanları, o müşterileri hep ben iyi hatırlıyorum. Ben o işlerinden ayrıldım. Bir, bir gün dedim ki barışsalık yapmayacağım. Bunun sebebi neydi biliyor musunuz? İşlerim. Geldi çok sert bir uslupla, gerçekten üstten bakan bir pozisyonda bana bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler söyledi ki hiçbiri biri benim hatam değildi. Daha sonra dedim ki tamam, burayla ilişkim artık yok. E, çünkü oraya ben kredi kartı borcumu kapatmak için girmiştim. E, İspatent de hani değil, baya baya kapanmıştı artık, yani hiç borcum e, kalmamıştı dedim ki neden bunu çekiyorum ya? Ya bunu hak etmedim dedim ve oradan ayrıldım. Ha kendisi o saatten ayrılıp ayrıldığımı biliyor mu? Bilmiyor söylemedim de. Gerek de duymadım. Çünkü tartışmaya girmek istemedim ve oradan ayrıldım. Halbuki seyahatlik yapıyordum. Aslında mutluydum. Güzel gidiyordu. Evet yorucuydu çünkü görünüyor kadar kolay değilmiş. Ama gene de böyle olsun istemezsin. Her neyse benim size söyleyeceğim şeyler bunlar. Eğer yani siz de ilişkilerinizi bir tık üste taşıyan böyle küçük küçük tüyolarınız varsa bizi anlatın yorumlarda buluşalım veya bunları denedikten sonra başınıza neler geldi benimle paylaşırsınız çok sevinirim hoşça kalın.